Sevgili dostlar, merhabalar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Öğrenci Koçluğu Eğitimi birinci dersine hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Malum Öğrenci Koçluğu son günlerde çok çok popüler olmaya başladı. Neden mi? Çünkü yaşam koçluğu popüler olunca insanlar bulunduğu yerden varmak istediği noktaya koçum gözetiminde çok başarılı bir şekilde vardırlar ve verimi arttırdılar. E dediler ki öğrencilerde, eğitimcilerde sınava hazırlananlarda bizim başımız kelme dediler. Biz niye bu hizmetten faydalanmıyoruz dediler ve öğrenci koştuğu hizmeti tam gaz başladı ve devam ediyor. Tüm dünyada popüler oldu çünkü koştuğun Kişilerin performansını ve başarısını arttıran etkili bir sistem olduğu dünyaca kabul gördü. kişisel gelişim ve iş dünyasının yanı sıra koştuk okullarda da başarıyla uygulanmaya başlandı. Okullar, dershaneler, özel e, derslerde kullanılıyor. Öğrenci koştu. Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde gittikçe yaygınlaşmakta ve bu ülkelerin başarılı okullarınca rağbet görmektedir. Aynı şekilde günümüzde Türkiye'mizdeki okullar da bu yöne çok ciddi e, yatırım yaptılar. Çoğu dershane veya okul koştuk odaları oluşturmaya çoğu kişi de bireysel olarak sınav ve öğrenci koçuna ayrıca sınav, eğitim, öğretim döneminde oldukça rabet göstermeye başladı. Bugün ülkemizin başarılı çoğu okulunda da Koçluk uygulanıyor. Eğer koçluk uygulanmıyorsa veya verimi alamıyorsanız mutlaka bir özel öğrenci koçuna gitmenizde yarar var. Öğrenci koçluğu sistemi öğretmenlere öğrencileriyle olan iletişimlerini ve belirleriyle olan iletişimlerini geliştirmelerini ve güçlendirmeleri için güçlü bir yöntem sunar. Öğrenci eğer kendisiyle çatışıyorsa... Arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, okul idaresiyle, sınav sistemiyle, hatta Tanrı'yla bile kavga eder hale gelir. Hatta derslere küsüp arılabilir, tamamen bırakabilir. İşte öğrenci koştuğundaki yöntem, akademik başarının yükselmesi ve öğrencilerle yaşanan sorunların çözümünde ciddi bir anahtardır. Öğrenci koçları da adeta birer çilingirdir. Çilingir ne demek? her kapıyı açan usta demek. İşte bu çilingir yöntemi ve çilingir olan öğrenci koçlarına müracatta büyük yarar var. Öğrenci koşlarının uygulandığı okullarda, dershanelerde ve öğrencilerde ve velilerde, sınav ailelerinde akademik başarının yükseldiği ve disiplin problemlerinin büyük ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir, kanıtlanmıştır. Araştırmalar bunu Gösteriyor. Peki devam edelim biraz daha. Öğrenci koştuğunun yararları nelerdir? Eğer bir öğrenci veya aile ya da okul, dershane öğrenci koştuğu hizmeti aldırırsa, alırsa ne gibi faydalar görecek? Tam gaz öğrenelim. Öğrencilerde görülen disiplin problemleri, dikkat odaklanma problemleri büyük ölçüde azalır. Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı meydana getirilir. Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir. Sosyal diyoruz. Öğrenciler, öğretmenler, cümbür, cemaat, tüm eğitim öğretim ailesi birbirleriyle konsensus, uyum, mutlu ve huzurlu bir yaşam, eğitim, öğretim yaşamı yaşarlar. Öğrencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal, çok yönlü gelişimleri edilir. Yani desteklenir. Çocukların kendi eğilimlerini fark etmeleri, yeteneklerine, içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır. Doğru mesleği, doğru mesleğe sahip olmalarına vesile olunur. Doğru tercih yapmalarına, doğru ve verimli ders çalışmalarına katkı sağlar. Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir. Motivasyonları artar. Öğrenmeleri kolaylaşır. Öğrenme güçlükleri aşılır. Öğrenciler öğrenmeyi severler, birbirlerini severler, kendilerini severler, ailelerini severler. Birbirlerini rakip ve düşman görmeyi bırakırlar. Burada amaç ve proje geliştirme, strateji belirleme ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar. Yaşasın öğrenci koçluğu. Evet. Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir. Zorluklar karşısında gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar. Adeta usta bir dövüşçü gibi olurlar hayatın zorluklarına karşı. Ama içte barış olunca e, ailede barış, okulda barış, dershanede barış olur. Tabii ki Atatürk'ümüzün dediği gibi yurtta barış, cihanda barış olduğu gibi öğrendi koçluğuyla içte barış ve genelde barış olur. Zorluklar karşısında Gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar. Öğrenciler kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının liderleri olmaları için desteklenir. Evet, öğrenci koştuğu sertifika programı kapsamı ne var, neler oluyor? Pek çok öğrencinin o genç bedenleriyle üstesinden gelmeye çalıştıkları ve zorlandıkları eğitim sürecinde büyük gelgitler ve inişler yaşadığı bir gerçektir. Aslında çoğu kez öğrenciler ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini bilirler. Ama bilmek, yapabilmek anlamına gelmediğinden bu bilinenler yaşama geçirilemediği için pek çok sıkıntılar yaşanır. Bu da beraberinde malum başarısızlığı getirir. Bu sıkıntılara ne okullar, ne dershaneler, ne de özel dersler çare olamamaktadır. Öğrenci koşluğuna ekmek su kadar ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü çoğu öğrenci ilk girdiği yıl istediği puanı ve performansı gösterememektedir. Bunun için mezuna kalmaktadır. Bu durumda aileler elleri kolları bağlanmış, ne yapacaklarını bilemeyen bir haldedirler. Çaresiz durumdadırlar. İşte bu durumda öğrenci koştuğu imdada yetişiyor. Öğrenci koştuğu öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır. Öğrendiği başarıya götürme konusunda önemli bir misyon ve görev üstlenmektedir. Müthiş bir profesyonel yardımdır. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın. Kendiniz ve sevdiklerinizle barışık kalın. Bunun için yaşam koştuğu, öğrenci koştuğu, sınav koştuğu ve eğitim koştuğu almaktan, kariyer ve meslek koştuğu almaktan çekinmeyin. Allah'a ısmarladık.